aldı Ufak bir şey yapalım, yazılı sanırım. Al. Al. Çok ufak değil yani de, şey değil, akya değil büyük ihtimalle. и пять хотим, Kıyıya gence basıyor. <gülüyor> doğal olarak. Taşlara girmezse inşallah Taşa vuruyor Hissediyorum Daha göremedim balığı Kıyın, Taşın orada basıyor şu anda Yakında ama çok şeye de basıyor ya. Ooo güzel asıyor mi? Sinaret. Çok güzel. Hadi. Yo, Özgün toksan de. Harikasın. Harika. Adam. Çok güzelsin. <gülüyor> Koçum benim. <gülüyor> Çok harikasınız. Bu ekip yakıyor. Evet arkadaşlar. Sinayet e, e. aldık. Süper. Çok güzel burada ama. Oh. Süper. Çok süper. güzel oldu. Geçen sefer akıya çıkarattamıştık arkadaşlar. Bu sefer Sinayetimizi aldık. Harika. Süper. Süper Özgün, arkadaşlar. süpersin kepçede. Bak. Süper. Harika oldu. Heh. Daha ileri sizlere nasıl olsun arkadaşlar? Aynen sizlere ne olsun? Şöyle Herkese rast gelsin. Rast gelir arkadaşlar.